Bugün 24 Mayıs 2022 Salı Mars günündeyiz Ay balık burcunda ilerliyor gün genelinde maneviyat sanat ilham yaratıcılık şifa yardım bağış fedakarlık gibi kavramları kişisel ve toplumsal alanlarda daha fazla deneyimleyebiliriz bugün koç burcundaki Venüs kova burcundaki satürn arasında etkileşen uyumlu görünüm ilişkilerdeki güven ve istikrar arayışımızı destekleyebilir Toplumsal konular ve bilimsel alanlardaki çalışmalar ve uzun vadeli yapılanmalarda fırsatlar oluşabilir. Öğleden sonraki saatlerde ay, balık burcundaki Neptünle birleşecek. Çevremizdeki enerjilerin etkisinde kalabilir, bu nedenle daha melankolik hissedebiliriz. Bilinçaltının ve spütüel kavramların üzerimizdeki etkisi de artabilir. Zaman zaman hayalci ve dalgın olabileceğimiz için dikkat gerektiren konularda zorlanabiliriz. Gece saatlerinde ise ay Mars'la birleşip Merkür ve Plüton'la uyumlu görünüm yapacak. Maneviyata yönelmek, ruhsal ve sanatsal çalışmalar yapmak için bu saatleri değerlendirebiliriz. Sevdiğimiz kişilerle keyifli organizasyonlar yapabilir, romantik fırsatlar yaratabiliriz. Çevremizde olanların etkisinde daha fazla kalabiliriz. Özellikle ihtiyaç sahiplerine yardım etme isteği duyabiliriz. Gece saatlerinde kendimize özel zamanlar ayırıp, yalnız kalıp, tefekkür etmek, enerji alanımızı dengelemek için de faydalı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.